Sizde... Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber bu ne dedim bilim e, yeni bir seriyle beraber karşınızdayım bu videoya sizden yeri 5 like bekliyorum neyse ee, bunu bilgisayarda çekecektim aslında fakat full versiyonu bulamadım keşke bulsun güzel temiz çekerdim Ben oyuna giriş yaptım çünkü Gereksiz video şeyleri olmasın diye Tamam girelim şuraya level 1 ee, Ben bu oyunu eskiden oynamıştım diye yani çok eski zamanlarda Heh, başlatmıştım şöyle Eee video öncesi Güneşleri toplayalım Hadi bir güneş daha gel baba hadi Tamam bir gün eşya topla dediğim gibi 25 like gelirse devamını da çekeceğim ee, bu aralar biraz popülerliği gene atmaya başladı ee, çok kanala çekmeye başladı bize bir oyun kanalı olarak bence arada bir değişik içeriklere yer vermemiz lazım çünkü hep Minecraft hep Minecraft olmaz yani ee, bu oralar biraz videoları aksattım arkadaşlar kusura bakmayın ee, hep geri çektiğinden dolayı videolar biraz gecikmeye başladı ee, edit programı hatalar vermeye başladı ve o yüzden videolar maalesef ertesi güne başka bir güne kaldı ikinci leveldeyiz tamam ikinci levelin sonunda şu kırmızı şeyden alacağız patlatıyor yani böyle ondan alacağız şundan alalım bu bize daha fazla güneş vermeye başlıyor Hop. tamam bir tane daha alırsak fazla güneş kasarak e, güzel bir şey yapabiliriz ne diyecektim güzel bir e, koruma yapabiliriz veya bitkilerden daha fazla işte şimdi şundan alalım bir tane çünkü buradan zombi gelebilir şuralarda aşağıda böyle bir aşağılarda şuna ekleyelim şöyle ne yaptı üçlü yaptı şimdi tam daha eklersek dört bizim güneş alma olasılığımız daha fazla artar Çünkü ben bu oyunu bayağı oynadığımda hep bu taktikler ile oynadım ee yeni başlayanlarda bu taktikleri size tavsiye ederim Tüh bak keşke şuraya koysaydım neyse hemen onu telafi edelim şunu alalım buraya, bunu buraya kapalım ay koyalım Ehh, konuşamadım ya <gülüyor> bu arada bende böyle bir şey var kusura atmayın ananı dur dur dur dur dur dur dur dur. hadi bir tane daha ver bir tane daha ver bir tane daha ver sana tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam iyi şuraya bir tane daha çiçek koy. koy koy koy koy koy koy koy koy ooov valla iyi oynuyom ha bozmamışım eminim Şur şuraya pek ha ha güneş şeyimiz arttı biraz şuraya iki tane koy böyle darimin be şeyi izliyordum ee, sizin için bıraktım be saçını neyse canınız Yani. Buradalar videolar daha çok önemli ve sahteyi durdurup tekrar devam ettirebilirsin Bir de en heyecanlı yerinde çektiğim ya Gül <gülüyor> gül öldüm valla Bo Bozmuş diyenlere ben ne diyeyim artık dördüncü sezonda <gülüyor> Şapyu kapıyla içeri kapıyı açıyor direkt içeri dalıyor ya. Allah'ım kopmuştum orada ben. What? <gülüyor> Hadi don't no no no. 150'likten verdi Bakın gördüğünüz gibi 4 dakikada iyi bir level kastık ee, bu oyunun acelesi hızlı hızlı yapmak değil arkadaşlar bu oyunun acelesi yavaş ve sakin bir şekilde oynayacaksınız acele etmeden acele etmeden oynarsanız daha iyi olur ilk, ilk başta çiçek koyunuz sonra işte şey vermeye başladım sonra şu yeşili şey neydi lan bu bitişin adı hep ben ben bu yeşili şey diyorum ya. <gülüyor> Dur, zombi nereye gelecek? Bana bir koordinat ver. Tamam. İnsanlar şu şöyle iki tane güneş şey iki tane güneş kaynağı. Hop, hop, tamam. Şimdi şu şey de olacak. Tekrar bundan alalım. Çiçekleri böyle fazla koyalım ki ee, bize güneşin fazla versin. Ve biz fazla bitkiler bu round'u alalım. Şimdi. Bizim. Heh. Koy şuraya. Tamamdır. Hop. Hoppa. Tamam. Aşağıda bir tane şey koyarız. Yeşili şeyden. Şuraya bir tane çiçek koyarız. Tamam. İyi. Kafamdaki planı oturturdum. Şöyle koy bunu. Şuraya bir tane çiçek, bir tane de yeşili şey. Koy bunu buraya. Tamam. Hadi iki tane daha güneş gel. İki tane, iki tane, iki tane. Tamam, süper. Süper. Şahane. Şimdi böyle rantların kolay olduğuna bakmayın ilerleyen bölümlerde rantlar bayağı şey olacak, zorlanacak Çünkü oyunun amaçları hep böyledir Siz mesela Minecraft ilk başta kolay bir şekilde başlarsınız Sonra Elmas demir şu filan oyunu bitirmeye başlarsınız Sonra endemende gidersiniz oyunu öyle bitirirsiniz ama çok zorluklarla çalışın şu işi yaptık paramalı motor bu çiçekten al bunu buraya koy aaa ananı ananı çiçemi yeme Tamam Aferin Aferin yeşilli çok sağ ol 7 dakikada bayağı bir şey yaptık nube koy 40 başladın. Dandır eden dand dandır eden dand dandır eden patates gelse çok Zobilleri yavaşlatmak için dediğim gibi ben bu oyunu eskiden oynamıştım çocukluğumuzun aynı be. eskiden ne oynardık abi bunu. şimdi ilk başta çiçek sonra şu yüzlük sonra patates neyse şimdi yavaş hareket etmem lazım eee heyecana gerek yok boş boşuna şimdi dur hadi yüzlük daha gel sen nereye geleceksin ona göre koyayım şuraya geliyor. tamam şuraya bir tane daha çiçek ekledik mi Olmuştur, bitmiştir vallahi hadi tamam şuraya bir çiçek daha koyduk patates de ekleyeceğim şu an ilk önce şey kasmamız lazım hop bunu buraya koş. Ee, tamam tamam çok iyi şey koy buraya yanlış yere koydum neyse ee, hop Valla bu oyunu çok seviyorum ya Fena sarıyor Yani bıraksam bir saat filan çekerim Vay, ya çekerim ya ay, ay, ay. Çocukluğumuzun oyunu Nostalye şeyleri ben çok seviyorum ya Yeni oyunları fazla sarmıyor ya yani. neden size? çok fazla sevmiyorum yeni oyunları bir tek ben neyi seviyorum bir oyun olarak amungas neydi hmm, ney lan o oyunları bros stars telefonumda var zaten bros stars bu arada Brawl stars videosu gelsin mi ne diyorsunuz hop <gülüyor> bir daha da öldü Ana ne dur patates patates haçla patates gel Hadi. Yesene yani. şeylerden Ana ne ya? Alalım şey ya. Lan <gülüyor> <gülüyor> ya. bu yaptığıma gül gülmek şart. Bana ne? Hadi hadi güçlendirmem lazım benim. Dur dur dur dur dur dur. Dur. Benim şurayı güçlendirmem lazım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hadi. Buraya bundan bir tane daha koy. Hadi patates. Koşunun önüne. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Şimdi dur. Heyecan bastı lan. Dur. Al bunu buraya koy. Yerken pat. GG olacağım bekle. patates çok yavaş doluyor ya şikayetçiyim bu durumdan Şuraya iki tane patates koyalım nasıl taktik ama bak yeşilliği yerse patates şeyi yerse çiçeği patatesi yiyene kadar bu ateş eder her randı biz al yani bu randı kesin %100 biz aldık ona böyle böyle koy güçlendir böyle ta ta ta ta ta ta ta ta, ta, ta. ikinci dünya savaşı gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yemedi <gülüyor> Allah'ım ya Dundurudum don dondurudum dondurudum 15 dakikada adam 2 level oynuyor biz kaç level oynadık <gülüyor> Dediğim gibi oyunun işte taktikleri böyledir Siz acele ederseniz O ronda almanız Daha yavaş sürer Bu oyunda aceleye Aceleye gerek yok. Tamam arada böyle uzat gelebilir de Kendinizi tutmaya çalışın Patlatıcı şeyin kullanak Bu sefer Abi ye e, Bir alabilirsek dur Bababababababu puu. Şimdi kürek geldi bunu eklediğimiz şeyleri kaldırabiliyoruz Iıı Evet Gelecek bölümü 5. levelde devam edeceğiz arkadaşlar Bu videomuzun sonuna geldik Aşağıdan videoya like atmayı kanalımıza abone olmayı daha fazla e, şey için Neydi lan bu oyunun adı Planet Zombi için e, aşağıdan güzel bir Like sayısı bekliyorum e, Dediğim gibi Bak 10 levelmiş lan 10 leveli bitirdikten sonra arkadaşlar oyun bitiyor muydu e, Size bir şey daha diyeceğim Bu de 25 like gelirse çok mutlu olurum Eğer bu oyunu bitirirsek Bunun ikisini çekeyim mi Neyse. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok çok çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ba ba ba ba bay bay.